16 Kasım Salı günü günlük burç yorumumuza hoş geldiniz değerli takipçilerim. Gün içerisinde neler olacak hep birlikte takip. Yükselen ve ay burcunuzu ve emeğime saygı lütfen beğenin bol bol yorum yapın diyorum. Değerli koç burçları ay, ay koç burcunuzda ilerliyor. İlerlediği için de duygusal bunalımları geride bırakacaksınız. Gündemde olan birçok işinizi çok rahat bir şekilde halledeceğiniz ve ruhunuz, enerjiniz çok olumlu şekilde ilerleyecek. Hatta yapmak istediğiniz, planladığınız yeni işler için çok güzel fırsatlar. Gün gün içerisinde bunları doğru değerlendirdiğinizde akış size çok büyük kazanç sağlayacak. Duygusal olarak biraz böyle lay, lay bir ruhunuz olabilir. Hiçbir şey iplemiyorum havası olabilir. Lütfen karşı tarafı incitmeden yapalım diyorum. Değerli boğa, boğa burçları iş hayatınızda çok biriken olumsuzluklar aile hayatınızda, duygusal hayatımızda da gelişiyor. Yani iş hayatımızda biriken olumsuzluklar duygusal yönümüze olumsuz etkilemeye başladı. Bunları biraz iyileştirmemiz lazım. Bu iş ve özel hayatı bir an önce dengede tutmanız şart. Doğru adımlar ve doğru adımlar yaparak karşınızdaki çatıştığınız insanları kendi evlerinizden uzak tutup kendi ruhunuzu bulmaya hatta ve hatta özel hayatınızdaki kişinin sizin iş hayatınız ve alanınızdaki baskı hallerinden de uzak durmaya ihtiyacınız var. Değerli ikizler Burcu, yeni bir iş yolda eğitim arayışı içerisinde olacaksınız. Sürekli sizi mutsuz eden düşünceleri kafanızdan kurtulmaya, özgüveninizi tekrar hayata dönüştürmeye izin vermeniz gerekiyor. Biraz özgüven eksikliğiniz olabilir gün içerisinde. Lütfen büyük bir iş evranızı unutmayın. Unuttuğunuz takdirde zarar görebilirsiniz. İlişkinizle alakalı da özellikle sizi yorduğunu düşündüğünüz kişiyle ilgili güzel gelişmeler, hatta ona tekrar aşk enerjinizin yükseleceği gözüküyor. Değerli yengeç burçlarım, <gülüyor> değerli yengeçler, işlerinizde işlerinizle alakalı Halletmeniz gereken birçok olayınız var. Bunları düzeni ve disiplini ve yaratıcı duygunuz daha ön planda daha ön planda olacak. Gün içerisinde çok aktif şeylerle dinamik olacaksınız. Fazla alışveriş yapmamaya özen gösterin. Eğitiminizle alakalı da Kör noktaları tamamlamanız lazım. Eksik olanlar var. Bunları mutlaka gün içerisinde gözden geçirin. Belki sınav, belki bir e, oluşumdan geçeceksiniz. Bu oluşum size güzel bir evde yaratabilir. Değerli yengeçler, aşk konusunda da yeni aşklara da hazırlıklı olmak için öğleden sonra renklilikler var. Ruhunuz renkli renkli e, oluşabilir. Değerli aslan bursları, kendi hayatınızı gözden geçirdiğiniz bugün yani yeni oluşumlar, yeni planlar için kendinizi fazla zorlayacağınız, kendinizi şımartmanız, şımartmayı sakın unutmayın. Çünkü bu yapacağınız işler sizin adım adım planladığınız yola doğru ilerleyecek ve bu yol size kazançlı ve para evrenizi aydınlığa kavuşturacak. Bir de şunu unutmayın ki ee, size e, gelecek sürpriz hediyeler, yenilikler sizi mutlu edecek ve ailenizle almak istediğiniz bir anahtarın parasını da yavaş yavaş bitirme kararı içerisine gireceksiniz. Değerli Başak Kuş iş hayatınızda disiplin ve çevrenizdeki iş kolib olduğunuzu her geçen gün etrafınızdaki insanlara e, anlatıyorsunuz. Yani çevrenizdeki insanlara da uyum gösterin. Sizin disiplininize herkes uymak zorunda değil. Evet e, bazı şey, işten çıkarttık Çıkma, çıkmasını istediğiniz insanlar var vakti gelince çıkacak bugün bunu kafanızda takmanızı istemiyorum çevrenizdeki insanlarla bu ara art niyet düşünebilir onların art niyetleriyle karşı karşıya kalabilir biraz canınız yıkınabilir sevgi konusunda da en çok e, ilişki yeni ilişki arayanlar için biraz daha vakit var. Geçmişten haber alabilir. Biraz can sıkıntı olaylara e, yıpratabilirsiniz kendinizi. Değerli terazi burçları, çevrenizde yaşadığınız kaoslara ve iş hayatınızdaki olumsuzluklar etkileyebilir. Yani dış çevrenizdeki olaylar sizin iş hayatınızdaki e, yörüngenizi etkileyecek. O yüzden dışarıyı, dışarıda işinizi içeride yapmanız. E, fakat bu olumsuzluklar günü içerisinde kurtulmanız lazım. Ertesi güne, daha ertesi güne adaptasyon problemi, hatta işten izin alayım, kafamı dinleyeyim enerjiye giriş yapabilirsiniz. Bu da sizi yıpratabilir. Biraz maaş konusunda huzursuz olabilirsiniz. Maaşınızla ilgili e, beklentileriniz gün içerisinde sorgulayabilirsiniz. Ama aşk konusunda da yeni gelişecek, yeni oluşacak olaylar sizi mutlu edecek güzel şeyler gör e, yaşayacaksınız gün içerisinde. Değerli akrep burçları, parasal konuda çok tutucu olmaya karar verip esnek olmamak kararı içerisindesiniz. Bu dönem tuttuğunuz, bu dönem bu kararı verdiğinizde çevrenizde de para konusunda alacak insanların listesini yapın. Çünkü onlar üstüne yatmayı düşünüyor. Siz almayı düşünün lütfen. Bu ara çevreniz, çevrenizdeki Çevrenizdeki olaylar dışında gerçekleşecek bazı aksilikler sizi olumsuz etkileyebilir. Ee, özellikle de kimseye taviz vermemeniz lazım. Aynı tavırla devam etmenizi istiyorum. Çünkü sizde e, bu tavır sizin ne kadar kaliteli ve kurallı olduğunuzu ispatlayacak. Aşk konusunda da güven kırıl, kırgınlığı ya da güvenini sarsacağınız laflara dikkat edin diyorum. Değerli yay burçlarım, iş hayatınızda daha fazla... E, taviz vermek istemeyebilir kendi değerinizin farkına varmak e, vardığınızı olacak ama yıllardır yapmadığınız şeyi gün içerisinde aynı gün yaparsanız bu sıkıntı olur çevrenizdeki o, e, insanların e, olayları. Çevrenizdeki insanların bakışlarını süzgeçten mutlaka geçirin. Çünkü kendi yolunuzu kontrol etmezseniz onlar sizin ayağınızı kaydırabilir gün içerisinde. Ve size mobbing uygulaması yapmaya başlayabilir. Dikkatli olun. İlişki konusunda sadece tatil ve yalnızlık istiyorsunuz. Hatta artık bu ilişkinin bir yol almayacağına karar verebilirsiniz. Değerli oğlak Burçlarım, Yani yönetmek için... Ee, Yönetmek için de olduğunuz, evet, yerinde duramamaya ve yeni düzenleme kurallarını e, hedefleyeceksiniz ama çok mu fazla abartacaksınız? Çünkü sizin damarlarınızda iş akıyor ve para akıyor ve e, oluşturmak istediğiniz her şeyi başarmak istiyorsunuz ama bugün o gün değil. Yani biraz aksilikler, pürüzler, biraz sıkıntılar, biraz kavgalara... E, olumsuz etkileyebilir. Lütfen e, gün içerisindeki olayı ev, ev düzeninize ve ev enerjinize yansıtmazsanız sevinirim. Çünkü aynı döngü birkaç gün sizi yıpratabilir diyorum. Değerli Kova burçları çok çalıştığınız ortaklı olaylarla ilgili hayal ettiğiniz başarıya ve e, başarıya doğru ilerleyeceğiniz ve hedeflerinizi o noktaya doğru istiyorsunuz ve bu nokta size ciddi anlamda güzellikler getirecek gözüküyor. Kalbinizle alakalı sağlık problemi söz konusu olabilir. Ee, bulunduğunuz yöneticiniz ya da patronunuzla güzel bir sohbet sizi bekliyor. Sizi onur edecek. E, i̇lişki konusunda da gizli yaşadığınız ilişki açığa çıkabilir. Dikkat diyorum. Değerli balık burçları dediğim dedik çaldığım düdük bir gün geçireceksiniz. ve Hatta ve hatta hayalleriniz birlikte yeni iş düşünceleriniz ve iş hayatınızdaki insanlara e, o kadar güzel tavsiyeler vereceksiniz ki ve kendinizin ne kadar önemli ne kadar kıymetli olduğunu üstüne basa basa insanlar e, sizi takdir edecek. Yalnız bu ara e, ılımlısınız, pozitifsiniz ama bir an o sert diliniz e, ani çıkışlar yapıp insanları incitebilir. Lütfen kimseyi bu e, salı günü kırmayın incitmeyin. Laf zoruna size geri dönüş yapabilir diyor. Ha şöyle bir durum var. Aşk konusunda da mumlu, sohbetli, güzel bir enerji ve özellikle akşamın böyle masaj yaptırmak, böyle vücudunuza iyi gelecek enerjiler yapmak isteyebilirsiniz. Bu da sizin ruhunuza iyi gelecek. Sevgi ve umutla kalın. Güzel salılar, güzel enerjiler sizlerle olsun. Allah'a emanet olun.